Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ben Mehmet. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. İyi seyirler. Evet gelelim videomuzun konusuna. Bugünkü videomuzda arkadaşlar size e, robloxta müzik kodlarını nasıl bulabiliriz oyunda nasıl müzik açabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Evet buraya e, mesela müzik yazın arkadaşlar fark etmez buraya istediğiniz yazın. Buradan arkadaşlar library'e tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sayfa açıldı. Evet. Bakın böyle bir sayfa açılacak. Buradan sol e, solda gördüğünüz gibi audio yazıyor arkadaşlar. Buna tıklayın. Evet, buraya istediğiniz müziğin ismini yazın arkadaşlar. Ben mesela MJ'yi yazacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi Bruce Fryn Mage. Evet, buna tıklıyoruz. İstediğiniz birsin üstüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra şurada bakın, üstte gördüğünüz gibi bakın Librady'nin tam yanında şöyle bir kodlar arkadaşlar. Bu sayıları kopyalayın. Kopyalayın arkadaşlar. Ondan sonra iş tamamen bitti. Şimdi bir tane oyuna girelim arkadaşlar. Şöyle mesela neye girelim? DGE PGVS 8 diyor. Türk topluftan sizden bir girelim arkadaşlar. Ee, göstermek için bir girelim. Şöyle arkadaşlar hatta ben ee, boş servere gireyim. Oyunun boş serveri yok abi. Neyse en alttakine girelim. Evet onun sen oyununuz açılacak. Arkadaşlar şu kodu kopyalayın daha unutmayın. Her şey bu ya. Bu. Çok kolay zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu kopyalayacaksınız böyle ondan sonra oyun açılsın şöyle hatta ben bir oyuna geleyim Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı şu an şu an elime radyoyu aldım ekrana tıklıyorum bir kez ve buraya ctrl ve yapıyorsunuz arkadaşlar ve playa tıklayın Gördüğünüz gibi müziği aşırı müzik telifli olabilir arkadaşlar kapatacağım Evet arkadaşlar videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, herkesin ihtiyacı olduğunu sanıyorum. Umarım e, iyi izlenmeyi beğeni alır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu oyunun linkini de açıklamaya koyarım zaten. Buradan gördüğünüz gibi Tabut soyunu Şöyle VIP 3 Faktörüm, Turbox, Catbust, Dunge falan var arkadaşlar. Buradan oyunun grubu var. Bunu da açıklamaya koyarım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.